bir kadın izleyicileri bugün 13 Temmuz dolunayından bahsediyor olacağız dolunaylar bitişler ve tamamlanmalar zamanını gösterir bu dolunay önemli bir dolunay olacak çünkü içerisinde kuzey ay düğümü Uranüs Merkür var yani önemli konuşmalar sürpriz gelişmeler ve hayatımız için anlamı büyük gelişmeler olacağını gösteriyor aynı anlarda gökyüzündeki Venüs satürn üçgeni de diyor ki aşkla ve ilişkilerde sağlamlaşmalar da olabilir yani ilişkilerin ayakları daha yere basabilir ya da önemli kararlar Burçlara ve yükselen etkisine gelirsek eğer koçlar ve yükselen koçlarla başlıyorum. Sevgili koçlar, bu dolunay sizin aile hayatınız, ev hayatınızla ilgili belki köklerinizle ilgili bazı kararlar vermeniz gerektiğini gösteriyor. Aynı anlarda Uranüs'ün yapacağı açı parasal anlamda beklenmeyen yeni para kapılarının açılabileceğini, yeni gelir kaynaklarının gelebileceğini söylüyor. Venüs Satürnüs bahsetmiştik. Bu da diyor ki yakın çevreniz, arkadaşlarınız, seyahatlerle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar bu dolunay 9-3 hattınızı çalıştıracak. Birinci evdeki Uranüs'ten de çok güzel bir üçgen alacak. Önemli eğitimler, seyahatler, yurtdışı ile ilgili varsa bunlarla ilgili konularda sonuçlar alacağınız bir dönem olabilir. Peki Venüs Satürn ne yapacak? Size sağlam iş fırsatları, sağlam para fırsatları geçirebilir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, 8-2 hattınızı çalıştıracak bu Dolunay. Belki bazılarınız başka bir iş için mevcut işinizden ayrılacaksınız. Belki yeni gelir kaynakları bulacaksınız. Aynı zamanda gökyüzündeki Uranüs 12. evden yapacağı açı da belki de kendi içinizde yeni gelir kaynakları elde edeceğiniz fikirler üretebileceğinizi gösteriyor. Gökyüzünde aynı anlarda Venüs Satürn açısı da size diyecek ki vizyonunu geliştirecek, hayatını etkileyecek eğitimler karşına çıkabilir. Biraz bu gözle bak hayata. Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, sevgili Yengeçler, bu dolunay 7/1 hattınızı çalıştıracak. Biraz daha özgür olmak isteyeceksiniz. Birazcık daha ben demek isteyeceksiniz. Belki tarzınızı değiştireceksiniz, belki görüntünüzü değiştireceksiniz eceksiniz sadece şunu söyleyeceğim apartmanamaya dikkat edin bu anlarda biraz fazla iddialı şeyler yapabiliriz gökyüzündeki uranus size diyecek ki yeni ortamlara gir yeni insanlarla tanış çevreni çok farklı insanları yavaş yavaş gelmeye başlayacağını söyleyebilirim. Peki gökyüzündeki Venüs Satürn Üçgen'i 12-8 hattınızı çalıştıracak bu dönemde. Miras konularınız varsa, davalarınız varsa, belki de kredilerle ilgili işleriniz varsa bu dönem sağlam sonuçlar elde edebilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Dolunay diyor ki size biraz kendi içine dön aslan. Biraz bak bakalım orada neler oluyor. Ne yapmak istiyorsunuz, nereye gitmek istiyorsunuz? Biraz kendi kendinize kalıp içinizde bunları fark etmeniz gereken zaman ile ilgili de belki bu dönem birazcık kendinize dönerseniz yeni fırsatları görebileceksiniz. Belki önünüze düşen fırsatların farkına varacaksınız diye söyleyebiliriz. Gökyüzündeki Venüs Satürn üçgeni de diyecek ki size eğer flört aşamasında olan ilişkileriniz varsa ciddileşebilirsiniz. Eğer yanlışsanız bu dönem kalabalıklara karışın Evren size yardım ediyor olacak. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, bu Dolunay 5-11 hattını çalıştıracak. Artık mevcut çevrenizden biraz sıkılmış olabilirsiniz. Yeni ortamlara girmek, yeni insanlarla tanışmak, size vizyonunuzu geliştirecek fırsatlar verecek. Yani daha farklı bakacaksınız hayata. Bu dönemi biraz bu gözle görmeye çalışın. Gökyüzündeki Venüs satürn üçgeni de 16 hattınızı çalıştıracak. Diyecek ki, kariyerle ilgili sağlamlaşıyorsun artık. Daha önemli gelişmeler, daha önemli önemli konuşmalar yapılabilir bu dönem işte ilgili adımlar atmak istiyorsanız sizden yaşça olgun insanlardan destek alabilirsiniz sevgili teraziler ve yükselen teraziler sevgili teraziler kariyer diyor bu dolunay size kariyerinle ilgili kararlar vereceksin ve bu kararlar sana para olarak dönecek diyor o yüzden bu dönem biraz akışta kalıp birazcık da kariyere odaklanmak size çok güzel ve çok önemli fırsatlar getirecektir aynı zamanda Venüs satürn üçgeni de diyecek ki eğitimler seyahatlerde yanlışsanız eğer aşk kursatları karşınıza çıkabilir sevgili akrepler ve yükselen akrepler dolunay sizin 3-9 hattınızı çalıştıracak yurtdışı ile ilişkileriniz varsa akademik kariyer yapıyorsanız eğitimler alıyorsanız bu dönem onların sonuçlarını alma zamanı gibi düşünebilirsiniz Uranüs'ün de 7. evinizde dolaşıyor olması ilişkilerle ilgili sürpriz gelişmelere sürpriz tekliflere hazır olun diyor aynı zamanda gökyüzündeki venüs satürn üçgeni de parasal anlamda daha mantıklı daha ayakları yere basan kararlar verebilirsiniz dersinizden bahsediyor sevgili yaylar ve yükselen yaylar sevgili yaylar bu dolunay 28 hattınızı çalıştıracak sizin yani yatırımlar yapmak için yatırımların sonuçlarını almak için kredi ihtiyacınız varsa onunla ilgili adımlar atmak için miras konularınız varsa onlarla ilgili sonuçlar almak için şahane bir dönem aynı zamanda günlük rutinlerinizde de çok güzel çok böyle akışta kalacağınızı gösteriyor güzel bir dönem sizin için Venüs Satürn Üçkeni de eğer yanlışsanız arkadaşlıktan doğacak aşkları gösterebilir ya da ilişkilerin ciddi girişeceğini söyleyebiliriz. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, 17 7 hattınızda çalışacak bu dolunay. Ne demek bu? Bu dönem ilişkilerinize odaklanıyorsunuz. Hayatınızda biri varsa artık diyeceksiniz ki tamam mı, devam mı? Ya da yalnızsanız bu dolunay, yalnızınızı bitirecek dolunay olabilir. Çünkü Uranüs de aşk evinden size ışıklar atıyor. Bu anlamda güzel. Peki Venüs Satürn üçgenine gelirsek, parasal anlamda önemli adımlar atma zamanı, ayakları yere basan adımlar atma zamanı, sizi destekliyor. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar 12-6 hattınızı çalıştıracak. 13 Temmuz dolunayı. İş yerinde yaptığınız projelerin sonucunu alma zamanı, belki yeni bir iş teklifi alma zamanı, belki bir görevi bırakma zamanı. Aynı zamanda bu dönemde arkanızdan çevrilen şey işler varsa ofiste onlar da önünüze düşüyor olacaklar. Gökyüzündeki Venüs Satürn üçgeni 5-1 hattınızı çalıştıracak. Bu dönem daha güzel, daha alınlı, daha dikkat çekici olacaksınız. Doğal olarak da aşk etrafınızda olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Balıklar. Sevgili Balıklar, 11 5 hattınızı çalıştıracak bu dolunay ve gökyüzündeki Uranüs'ten de 3. evden açı alıyor olacak. Ne demek bu? Yalnız olan Balıklar, lütfen seyahatlere çıkın, eğitimler alın, insanlarla iletişim içinde olun çünkü bu dolunay yalnızlığı bitirebilir. İlişkisi olanlar içinse bu dolunayda önemli kararlar verilebilir, hatta aileler bile işin içine girebilir çünkü Venüs-Satürn üçgeni de 4 12 hattınızı çalıştırıyor olacak. Bazı sağlam kararlar, bazı aileyi de ilgilendiren kararların bulunabileceğini gösteriyor. Bugün Mavi Kadın YouTube kanalı için bütün burçların ve yükselen burçların 13 Temmuz Dolunayından bahsettim. Umarım işinize yarayan bir video olur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.